Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün size haftalık 2 GB, haftalık 1 GB, günlük 2 GB, günlük 1 GB, aylık 2 GB hilesini göstereceğim. E, bugünkü uygulamamız GNC, GNC'ye içerisinde her hafta müşterilerine, türsel GNC uygulaması üzerine müşterilerine internet vermeye başladı. Bascap diye bir e, uygulama içerisindeki uygulamadan. Şimdi GNC'ye giriyoruz arkadaşlar. girmesini bekliyoruz arkadaşlar böyle videoların gelmesi için gelmesi gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bas kaptı da haftanın hediyesi haftalık 2GB bas kap hediyeni al ee, arkadaşlar e, şey şey olmanız lazım e, gene Yani genç olmanız lazım 26 yaşından küçük olmanız lazım kardeşinizin falan babanızın üzerinize at falan Kardeşinizin ya da kendinizin üzerine Genelçe uygulamasını Oradan ayarlayabilirsiniz Kullanıcı sorarak Buraya arkadaşlar bas kap diyorsunuz İstemesiyle bildirilecektir diyor Daha sonra 7 Eylül tarihinde Belirli saat aralığı 30 bin adet ile limiti vardır yani Haftalık 30 bin adet limiti var Faturalı müşteriler de katılabiliyor Bireyselde 26 yaş 6 bireysel ve kurumsal Faturalı faturasız müşterilerin hepsi hatırlabiliyor. Umutsun arkadaşlar. Bakma geldi göstereceğim. Bana bastı. Bastık kaptı kampanyasından kaptın 2 GB hediye internet hattına yüklendi. Hediye internetin bir hafta boyunca yurt içinde kullanımda geçerlidir. Güle güle kullan. Paketini 14.09.2020 18.29 tarihine kadar kullanabilirsin. Arkadaşlar siz de bu şekilde yaparakdan hediye internetinize hemen alın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.